Bir kadın elinde bavuluyla yürüyordu hayalleri yanında sessizce gidiyordu şehirden elinde tükenmiş izmarit ile bir adam için. Öfkesiyle kızı kaderine hislerine sessizce cesaretsizce içinde söyleyemedi sevgisiyle Bavuluyla yürüyordu hayalleri yanında sessizce gidiyordu şehirden elinde tükenmiş İzmarit ile bir adam içinde öfkesiyle. Kızı kaderine hislerine sessizce cesaretsizce içinde söyleyemedi sevgisiyle İçimden gelmiyor Ne sen aynı Ne ben aynı Am böyle oldu